Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Bir konu bir soru Video serisinde Güzel bir logaritma sorusuyla Karşınızdayız Hazırsanız arkadaşlarım önce videoyu durdurun Çözmeye çalışın eğer çözemezsiniz videonun çözümünü Sorunun çözümünü izlemeye devam edin Ya da diyorsanız ki hocam ben çözdüm ama Yine de bir de sizden dinlemek istedim diyorsanız Eyvallah buyurun gelin arkadaşlar Ben çözümü yapmaya başlıyorum çünkü Hazırsanız gelin çözümü yapmaya başlayalım Şimdi bize demiş ki p pozitif bir reel sayı olarak verilmiş. Ve şöyle bir ifade var bakın. P'nin üzerine kutu içerisinde x yazıldığı zaman bu logaritma p kareye eşit oluyormuş. Hmm pekala. Şimdi diyor ki p'nin üzerine kutu koymuş x yazmış üzerine. Bunun da üzerine kutu koyup üzerine x yazmış. Ve bu logaritma 4'e eşitmiş. Bu eşitliği sağlayan p değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle öncelikle. Şu P üzerine kutucuk koyup X yazdığı zaman bu neye eşit oluyordu? Logaritma P'nin karesine eşit oluyordu. Yani aslında elimizde artık şöyle bir durum var. Logaritma P, karenin, logaritma P karenin kutu üzerinde X. Yani kutu içerisinde X. Bunun bu kuvveti diyebiliriz artık tamam mı? E peki bu ne anlama geliyordu? Bak şurası A ise ya da burası P ise logaritma P kare oluyordu. Yani arkadaşlarım logaritmanın içerisine şunun aynısını yaz diyor bakın. Tamam mı? Hadi yazalım gelin. Logaritma p karenin de karesi olacak o halde burası. Pekala işte bu ifade arkadaşlarım logaritma 4'e yani logaritma 2'nin karesine eşitmiş diyeceğiz. Anlaştık? Pekala. Şimdi bunların içleri eşittir muhabbetine girebiliriz o halde. Yani hangi, ne nelerin içleri eşit hocam? Bak burada bir logaritma var ve burada da bir logaritma var. O zaman bunların içleri birbirine eşit olacak. Yani bunun içi neresi? Şurası. Logaritma p karenin karesi. Logaritma p karenin hoop, karesi eşittir. Ne olacak? 2'nin karesi. Yani 4'e. Şimdi ben şunu düşünmek istiyorum şu an. Neyin karesi 4'tür? E neyin karesi 4'tür? Tabii ki 2'nin veya 2'nin. O halde arkadaşlarım. Logaritma p kare ya 2'dir. Veyahut logaritma p kare eksi 2'dir diyeceğiz. Buradan. Buradaki p kare dediğimiz ifade taban 10 olduğu için onun karesinden 100 gelir. Bakın p kare 100 geldi. Veyahut buraya geldik arkadaşlarım p kare eşittir. Bu taban on olduğu için onun eksi ikinci kuvveti 1 bölü 100 olur. Şimdi düşünelim. Ya neyin karesi 100? Neyin karesi 100'dür? Ya 10'un ya da eksi 10'un. Neyin karesi 1 bölü 100'dür? Ya 1 bölü 10'un ya da eksi 1 bölü 10'un diyeceğiz. E şimdi güzel hoş dedik de. P neymiş? En başında sorumu verilmişti. Pozitif bir reel sayıydı. Yani ben burada 10'u ve 1/10'u ancak kök olarak kabul ederim. Şunlar kök olmalarına rağmen almayacağız. Neden? P pozitif bir reel sayıdır diye de verilmişti bize. Bundan kaynaklı arkadaşlarım P'nin alabileceği değerler 10 ve 1/10'dur. İşte bunların toplamı sorulmuş. Yani 10 la 1/10 nedir? 0.1'dir. İşte bunların toplamı da